Allahumma salli ve sellim ve berg ala Muhammedin ve ala alihi adedeyni amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efendim şeytan yaratıldıktan sonra şeytanın nüvesi diye tabir edebiliriz. Onun benzeri olan cinler yaratıldı. Birazdan yaratım sürecine gireceğiz. Ama temel özelliklerini baştan bir beyan etmek lazım ki cinlerle alakalı da bilinen pek çok eksik bilgi de biraz olsun tamamlanmış hale gelsin. Yinesi yerine bir yolculuğunda olduğumuzu konumuzun da cinleri olmadığını belirtmek gerekiyor. Ama biliyorsunuz Kur'an-ı anda hem bir cin suresi var hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de zamanında kendisine biat eden Müslüman olmuş cinler de var. Efendim Allahu Zülcelal ruhta var olan nefhay ilahiyenin üstünlüğünü alemlere göstermek adına cinleri yaratmıştır. Alemler içerisinde cinler aklı nakıs ruhları olmayan ancak yükümlülükleri olan varlıklardır. E tabi insanın burada aklına birkaç soru geliyor. Akıl nakıs ne demek ruhları yoksa niye yükümlü oldular ve bu yükümlülüklerin nasıl hası oldu? Efendim isterseniz akıldan başlayalım önce aklın alçıs olması zannedildiği gibi temel olay bir zeka geriliği anlamında değil. Bir işte üstün olup diğer işlerde yarım kalmak anlamında gelir. İnsan olduğu bundan hariçtir. Diğer bütün canlılarda örneğin çok hızlı koşan bir çita. Düşünün çok hızlı koşabilir, belli özellikleri vardır, filler kuvvetlidir, atlar sırtında insanları taşır, yük taşır, uzun yollar kat edebilir, bir araç gibi kullanılabilir. Ancak bunlara hadi gel, bunun yanında bir de bunu yap dediğiniz zaman... Aklı, kabiliyetleri, yapısı o diğer şeyi yapabilmeye engeldir. Hem de bir önceki derste beyan ettiğimiz gibi bu aklın nakıs olması Rabbini sadece belli cihetleriyle bilebilme özelliğini taşır. Dolayısıyla cinlerin de oldukça iyi olduğu alanlar söz konusu olmakla beraber hızlı hareket etmeleri, insanlara zarar verebilmeleri, veya insanlarla görüşebilmeleri vesaire konular söz konusu olsa da insan kadar kuvvetli, insanla mücadele edebilecek, insana karşı kendi zaferini tabiri caizse ilan edebilecek bir özelliği yoktur. Dolayısıyla insanın eşrefi mahlukat olarak cinlerden üstün olduklarını unutmamanız, kendi hayatınızda da bu tip konularda korkuya ve endişeye kapılmamanız, gerekli olan ilacınızı, Aldıktan sonra da korkuya kapılmamanız gerektiğini de ifade etmiş olalım. E şimdi insanda düşünmek lazım. Aklı bunların nakıssa nefayı ilahiye olmadan zamana tabi olmak hususuyla e, nasıl bir canlılık söz konusu olabiliyor? Yani ruhun olmadığı bir halde canlılık nasıl olabilir? Diye de insanın aklına bir soru gelecektir. Çünkü... Bizler birkaç dersimizde ifade ettik. Cansız olan hiçbir varlık yok dedik. Dolayısıyla ruh ve canlılık aynı şeylerden farklı unsurlar taşımakta. E, ruhta bir canlılık vardır ama bütün canlılarda ruh olduğu anlamına gelmez. Ruh üzerinde nefayı ilahiye taşıyıp taşımadığı durumlarda vardır. Ruh bir varlığın... Diğer varlıklardan daha üstün hareket edebilmesini sağlayan nurani bir gücü ve enerjiyi kendi içerisinde barındırdığı için bu enerjiyi barındırmayan varlıklar üzerindeki etkisini gösterebilmek kabiliyetine sahip olan yapıya denir. Dolayısıyla biz insanlar atomlardan moleküllerden oluşuyoruz. Moleküllerde ve atomlarımızda bir ruh yok. Onlar canlı mı? Evet canlı. ...birleştiklerinde canlılığımızı, hayatta kalışımızı devam ettirmesi sadece canlılığımızla mümkün. Hayır, bir akıl var ayrı, bir de ruh var ayrı. Ruhumuz o canlılığı kullanabilme kabiliyetini bize taşıyor. Dolayısıyla dağlar, taşlar canlı mıdır? Evet canlıdır. Ama o dağlar ve taşların sürekli kendi istek ve talepleriyle hareketi söz konusu oluyor mu... Hayır. Onların hareket etmeyi istedikleri, dile geldikleri an var mı? Evet. Kendilerine ait bir dilleri var mı? Evet. Uhud da Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselama karşı konuşmuş muydu? Evet. Ağaçlar ona yaklaşmış mıydı? Evet. Yürümüşler miydi? Evet. Bunlar da bilimsel midir? Yeri gelince Allah'ın izniyle onları da ispatlayıp delillendireceğiz. Ama bu iki kavram birbirinden ruhu ve canlılık meselesinin ayrı şeyler olduğunu anlatmak için söyledik bütün bunları. Peki şuraya gelelim meselenin özüne. Neden yükümlü tutuldular? Madem ki böyledirler, cin taifesi şeytanın özünden gelmiş, onun devamıdırlar. Efendim... Şeytanı başta anlatmıştık, çok defa ahdini bozmuş olan bir varlıktır diye bir gün Cenab-ı Hakk'a karşı şöyle bir nida ediyor. Ya Rabbi diyor, eğer bir yerde benim kendi cinsimden, bana benzeyen, hani benim yapımdan yaratılmış, benimle beraber var olabilecek bir taife söz konusu olursa ben onlara seni öğretmek istiyorum, seni tanıtmak istiyorum, seni anlatmak istiyorum. Yani şeytanın Cenab-ı Hakk'a karşı olan bir yakınlığı, bir sevgisi söz konusu. Ancak bir diğer taraftan kendisinde nefis olduğu için diğer melaike ve diğer alemlerdeki varlıklardan farklı olarak Cenab-ı Hakk'a takdir-i tabir caizse akıl verme pozisyonuna geçiyor zaman zaman. Yani sen bunu yapsan ya Ya Rabbi, neden yaptın Ya Rabbi? Hep şeytani sorulara gittiğimiz zaman zaten neden, niçin gibi sorularla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla o nedensellik ilkesi içerisinde Rabbimize dönüp Ya Rabbi, eğer benim taifemden bir grup yaratırsan sen, ben onlara seni öğreteceğim dedi. Cenab-ı Hak da şeytana nida dedi, dedi ki Ya Rabbi, Cenab-ı Hak da şeytan dedi ki Ey şeytan, ...benim sana senden yaratacaklarım... ...senin öğreteceklerin de beni bulamaz. Benim onlara... ...kendime ait olan nefayı ilahiyeden vermem gerekir. Bense böyle bir şeyi takdir etmedim. Tabi, i̇nsana takdir ettiğini henüz söylemiyor Cenab-ı Hak. Takdiri bu unsur üzerine yapmadığını açıkça beyan ediyor ama... ...yani cinlere böyle bir takdir sunmayacağını. Dolayısıyla şeytanın da onlara... Rabbimizi öğretemeyeceğini ifade ediyor. Şimdi melekler ve diğer bütün alemlerdeki varlıklar Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle nefs olmadığı için Rabbimizi direkt tanıma özelliğine sahip ama tek veya birkaç cihetten ama insan gibi onu bütün cihetleriyle tanıyabilecek olan bir varlığın mümkünatı olması için Rabbimizin o insana özel bir şey vermesi lazım ki Allah izin verirse nefayı ilahiyeyi anlattığımız kısa bölümümüzde bir başka sohbetimizde de onu ifade etmeye çalışacağız. O ders geldiğinde detaylandıracağız. Şeytan burada yeniden bir inadi tutuma girdi. Hep söylüyoruz kalubelerde değil sadece şeytan bundan önce kaç defa e, kendi boyundan büyük işlere kalkıştı tabirca ise ve Rabbimizden o günde mühlet istedi. Ya Rabbi bana mühlet var. Ben o mühlet içerisinde onları döndüreceğim. Hatta bu konuda Cebrail aleyhisselam kendisine gelip böyle bir şeyin olamayacağını, mümkün olmadığını, Allahu u Zülcelal'e böylesine tanıyabilmek için aradaki senin dedi şeytan olarak varlığın buna yetmez. Senin yaratılışının yapısında bu yok. Şeytansa hayır dedi ben bunu yapacağım. Dolayısıyla burada... Kimin literatürde geçtiği üzere şeytanın meleklere olan bir öğreticiliği değil de cinlere olan bir öğreticiliğinden bahsetmek lazım. Şeytan meleklerin hocası değildi. Şeytan cinlerin başında cinlere Rabbimizi anlatmak üzere Rabbimizin tayin ettiğiydi ve Rabbimizin onun istek ve arzusunu olmayacağını ona delillendirmek üzere neydi? Bu selüven aynı zamanda insanoğluna şunu göstermekteydi. Nefis ne isterse ve ona ne verirse bunun karşılığında yenisini ister. Utanmaz, arlanmaz. Her istediğinde yokluğa düşer. Yokluğa düştüğünü unutmaz, unutur. Tekrar geri gelir, yeniden ister. Ona ne kadar bir verirsen ver, doymaz, doymak bilmez. Dolayısıyla şeytan aslında bize Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bir parça tabiri caizse ona baktığımızda onun e, dünya hayatında peygamberlerle Hz. İbrahim Efendimizle Hz. İsmail Hz. Hacer validemize anlatacağımız üzere inşallah gördüğümüz usullerle bize nefsi Rabbimiz canlı olarak tanıtıyor. İçimizdekini dışımızda göstererek bize rahmet ediyor. Bu öyle bir rahmet ki aynı zamanda nefha ilahiyenin ne kadar büyük bir kapasiteye tabiri caizse sahip olduğumuzu da göstermektedir. Zira karanlığın enerjisi ateşin kuvvetine takdir edilmiştir. Her esasda bir kuvvet vardır. Bildiğiniz üzere yaratım aşamalarında Cenab-ı Hakk'ın ateş, toprak, su ve hava olarak takdir ettiği kuvveyi harekete geçiren temel argümanlar var. Hani önemli olan dört element diye dört e, varlık temeli diye ifade edilmiştir. Tarih boyunca felsefeciler tarafından ele alınmıştır. Yine apayrı bir e, kitap konusudur. Ancak e, bütün bu kuvvetlerin karşısında bir varlık yaratmış Cenab-ı Hak. Bu kuvvetleri ateş kuvvetine baktığınız zaman cinleri görüyorsunuz. Toprağın kuvvetine baktığınız zamansa insanı görüyorsunuz suyun kuvvetine baktığınız zaman burada melaikenin varlığıyla karşılaşıyorsunuz çünkü onlar arzdaki o su dengesinin hemen evveliyle onunla ve onun içinde daha doğru ifadeyle yaratıldıkları için havanın kuvvetinden ise can ve diğer alemlerde yer alan bazı mahlukatlar yaratılmışlardır elbette ki bütün bunlarda her canlının ölümü tadacaktır mihengine dahil edilmişlerdir. Her ne kadar şeytan bizimle uğraşacak olsa da cinler bizlere musallat olmaya gayret etselerdi özellikle kafir olanlarından bahsetmek gerekirse nihayet nefay ilahiye bunlardan üstündür. Efendim bugünlük bu kadar diyelim. Yarın Allah nasip ederse bu cinler dünyaya nasıl gönderildiler? Dünyada başlarına neler geldi? Onları ifade etmeye çalışacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.